Bursa Podyum Park Balıkçısı için uyguladığımız 20 uçlu orta basınçlı sistem videosuna hoş geldiniz. Burada püskürtme hattı tek bir çizgi üzerine uygulanmıştır. Bu hat, iki masa arasındaki koridorun tam ortasına gelecek şekilde yukarıda bulunan karkasa kablo bağları ile tutturulmuştur. Püskürtücü uçlar masalara ya da insanların direkt olarak üstüne gelmeyeceği boşluklara sağa ve sola bakacak şekilde yönlendirilmiştir. Bu uygulama güneş alan ve sıcak olan sadece öndeki iki sıra masa arasına yapılmıştır. Sizin de bu şekilde bir ihtiyacınız varsa bu videodaki uygulamayı örnek alabilirsiniz. Bu sistemi www.sismis.com.tr adresinden satın alarak uygulamayı kolayca kendiniz yapabilirsiniz.